Teknofest sırasında sürprizi Temel Bey yaptı. Aslında Ankara'da gündem o kadar yoğun ki her gün bir tane bir hava aracı uçuruyorsunuz. Sizi biz burada açıkçası beklemiyorduk. Pazartesi görüşeceğiz sizlerle Milli Muharip Uçak Töreni'nde ama öncesinde sizleri gördük. Burada bir sürü genç var. Doğru. Bir mesaj alalım mı size? Genç mühendisler ne yapsınlar Temel Bey? Şimdi tabii ben kendi gençliğimi hatırlıyorum. Yani 70'leri, 80'leri hatırlıyorum. Bizdeki söylem hep şöyleydi. Türk yapamaz, edemez. Yani çok uzun bir hikaye de girmeyeceğim çünkü duyunca da hala ki Yaptık ama nasıl? şimdi tabii Hürjet'in uçması, çok stabil bir şekilde uçması ve süpersonik bir uçak olarak uçması mil maribinin önüne açtı. Çünkü bunlar aynı клаsta uçaklar. Birini güzel tasarlayabiliyorsan aerodinamik olarak, şekil olarak yapabiliyorsan yapıldı. Sonra bunun kontrolü için uçuş kontrol sistemi var. Bunları tasarlayabiliyorsan aynı şekilde daha büyüğünü milimari bir oysa Dolayısıyla uçması aslında milimari bir anlamına geliyor. Tabii biz bunları iki yıldan beri hep söylüyoruz. Yüzüncü yılımıza, yeni yüzyılımıza bunları hediye edeceğiz dedik yani. 50. yılı. De 50. yılı. Hiç, tabii 50'yi o zaman o kadar dinlendirmedik. Ama 100. yılı için buna yetiştirici ve 18 Mart gibi kendimize bir hedef koymuştuk. Allah nasip etti. 16 Mart'ta Milli Muharif motor çalıştırıp taksi yaptı. Daha doğrusu daha önce motor çalıştı ama 16 Mart'ta taksi yaptı. Dolayısıyla 18 Mart'ta tutturduk. Arkasından hür uçuş yaptı, arkasından atak ikimiz uçuş yaptı, o arada Gökbey yerli motorla ilk uçuşunu yaptı. Şimdi Anka 3 dediğimiz görülmez hayalet İHA'mız ki bir buçuk ton üzerine mühimmat taşıyabiliyor, o da taksisini yaptı. Ee, önümüzdeki haftalarda uçuşun gerçekleştirecek. Tabii şimdi bütün bunlara baktığınız zaman TUSAŞ'a ne oluyor? Hem ben yerli basını izliyorum, hem de yabancı basını izliyorum. Tabii yabancı basının şu anda şirket üzerine konsantrasyon çok yüksek. Ee, çünkü bu kadar çok sayıda cihazı bir anda bu kadar çıkarmak yani bir anda dediğim tabii 2017'de başladı, 2018'de başladı, 2019'da başladı, böyle böyle başladılar. Ee, bunun Muadillerine bakarsak Atak 2'nin muadilleri Mi 28 Rusların atak helikopteri veya Apache helikopteri Amerikalıların tabi onların gelişmesi biz 4-5 yılda yaptığımızı on 15 yılda yapmışlar kim 25'te teslimat yapıyoracağız şimdi Allah'ın izniyle bu da 7. yılda teslimat oluyor ve bunlar hepsi dünya tarihinde bir rekor tabi bu rekoru bu kadar da şaşırmamak gerekiyor. Soğuk Savaş zamanında Amerikalılar laket mahitten başlamak üzere neredeyse bir haftada bir uçak yaptılar. Soğuk Savaş zamanında Ruslar e, hem bir e, olsun hem de e, diğer şirketler olsun gene haftada bir uçak yaptılar. Yani bizim yapmamız o kadar garipsemesinler. Ama çok gönülden çalışıyoruz. E, Hürjetin bu kadar stabil ilk uç geliştirmesi yabancı masında çok dikkat çekiyor. Bilmiyorum sizler ne kadar takip ediyorsunuz onu. Gayet yakından takip ediyoruz. Söyleyeyim Aynen. size. Gurur duyuyoruz. Yani sektör şeyiyle bak, jargonuyla, sektör maktayla bakarsak buna ilk uçuş daha böyle sallantı yapan, titreşim yapan bir uçuş olur. Ama bu çok stabil uçtu. Pilotumuz Ercan Kaptan'ım geldikten sonra F-16'tan daha iyi uçuyor dedi. Bunlar tabii şunu gösteriyor, e, TUSAŞ mühendisleri, iki bizdeki mühendis tercübe ortalaması 4 yıldır. Yani 4 yıllık çocuklar bunlar. Dünyada nedir bu ortalama? Boeing'de, Lockheed Martin'de mesela Airbus'ta? Tabii Airbus'tan. bu 20 gibi olur. Şimdi bir uçak yapacaksanız sizin yıllanmış mühendisleriniz olur, daha az geç genç mühendisiniz olur. Bizde yıllanmış tercübeyle tabii tecrübe olmadan hiçbir şey olmaz. Daha az mühendisimiz var ama yeni gencecik çok mühendisimiz var tecrübeli mühendisler ana konseptleri oturttular ki doğru oturttular ki uçak uçtu güzel bir şekilde. Bu bir aset, bu bir servet. Ama o konseptten sonra detay tasarımları yapmak gerekiyor, imalat dedi de analizleri yapmak, imal etmek gerekiyor, montajı yapmak gerekiyor, uçurmak gerekiyor. Bunları genç kadrolar ağırlıklı olarak omuzladılar. Tabi şimdi az önce bir genç arkadaş bayan mühendislerimiz vardı. Akşam 8'e gidiyoruz diyorlar. Mesai 8'e bitmiyor sabah erken geliyorlar. Cumartesi pazarda geliyoruz dediler mesela. Personelimiz burada. Gerçekten öyle. Şimdi teknisyenlere ben tabii çok sık sık bu imalatlar montajda olurken, arkadaşlara gördüğüm testler olurken teknisyen arkadaş dedi bize biz 36 saat eve gitmediğimiz oluyor. Yani orada uyuyup kalkıyorlar. Yani bu gayretli oldu. Şimdi tabii tekrar başa sararsam yani bütün bu 3-4 ürünün gökbeyle 5 ürünün Cumhuriyet'in yeni hediye olması buzdağın tepesidir. Bunun altında 6000 bin tane genç mühendis var, altında 6000 bin tane genç teknisyen var. Teknisyen ve mühendislerin tecrübe ortalaması dört yıl, yaşları otuzun altında, yaş ortalama otuzun altında. Hani Türkiye gerçeği var ya genç kadrolar yaptı bunu. Bu uçakları yani helikopteri, İHA'yı. Tümüyle Türk mühendisleri tasarladı, tümüyle Türk teknisyenleri imal etti. Bu çok değerli. Bu şu demek oluyor, işte biz yıllardan beri diktiğimiz ağaçlar meyve vermeye başladı. Siz meyvelerini konuşuyorsunuz ama seneye başka meyveler de gelir. Benim merak ettiğim bir konu da aslında bunu sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. Geriye doğru baktığımız zaman uçak yapmayı, helikopter yapmayı öğreniyoruz. Şimdi bir taraftan da mesela Hürkuş'un teslimatını ihracatla başlatıyorsunuz veya gökbeğin üzerinden 5 yıl aşkın süre geçti. Peki bu süreler atak 2 için 2 yıl ayınacak. Hür için bunu uçuşu yaptırır gibi bu hedefleri de nasıl tutturduysanız ne öngörüyorsunuz? Şimdi ee... Biz tabi bir insan kaynağımıza mühendis teklifi yıllardan beri çok özendik. Geçen yıl 1600 mühendis işi aldık. Şimdi onlar bir, bir yıllık tecrübe var. Hani o dört diyoruz ya, bir yıl onlar kazandılar. Şu anda yaklaşık olarak 500 tane mezun olmayan öğrenciyi işe aldık yarı zamanlı olarak. tusaş personel aldık. Bizim mühendisimiz mezun olmasa bile biz ona inanırız, mezun olacak. E, bu bir büyük bir operasyon. Ama aynı şekilde çok büyük imalat tesisleri kurduk. Mesela kompozit konusunda hiçbir zafımız yok. 95 bin metrekare dünya ölçeğinde en büyük tesis eden birine sahibiz. Yalnızca binanın büyüklüğü değil, içindeki ekipmanları, temiz odası, otoklavıydı, teknisyenleri, bunları da bir araya getirdik. Biz tabii daha çok 5 ekseni CNC'ler, büyük 5 metrelik tezgahlar kullandık, titanyum, alüminyum kesmek için. Onlardan düzinlerce aldık. Yani aşağı yukarı TUSAŞ her yıl 200 milyon dolarlık yatırım yapıyor. İşte bunu 6 yıldan beri yapıyoruz böyle. Yani milyar doları geçti. Test işte tesisleri, rüzgar tüneli, kuş çarpma deneyi, yıldırım testi, hidrolik, elektrik, yakın sistemi testi, emisyon testleri. Bunlar için bütün bu laboratuvarları da oluşturduk. Bu mühendislerin kimi bin mühendisten beş mühendis gidince bilgisayara ihtiyacı katlandı. Yani mesela diyelim ki 1000 mühendisi varken 1000 çekirdekli büyük makinemiz varsa şu anda 50.000 çekirdekli bir makinemiz, eee 10.000 çekirdekli makinemiz var. Yani hesap yeteneklerimiz, kullanılan software'ler dünya kılası Buna hepsi oturdu. Mesela şimdi yurt dışından benzer şirketlerden misafirlerimiz oluyorlar. Soruyorlar bize ya bunlar siz dijital mi yapıyorsunuz? Ya biz handet 100%, 100 dijitaliz kardeş. Her şeyimizi yani kağıt kullanmadan tasarlıyor. E, hesap yapmadan bilgisayar hesaplıyor, bunu elle yapmadan. Ondan sonra aynı zamanda bunlar CNC makinelerine kod olarak yola CNC'de levhaları kesi veriyor bize bir ara. Teknisyenler bunlar birbirine çakı veriyorlar. Akıllı almaz yeni teknoloji Cutting Edge bir şirketimiz oluştu. Bu sayede de projeler hızlanacak daha. Aynen. Şimdi eee bu kadar kendi toplaması şimdi hızlı uçak yapabilirsiniz ama Havada da bu kadar güzel uçağın hızı yapmanız marifettir. Gerçekten dünya medyasında zaten kendi yorumlarını alıyor. Bu değerli ama ben asıl dikkat çekmek istediğim şu. En büyük başarı yapamazsın başarısı artık tarihe gömüldü. Yok oldu, öldü o. Yapamazsın diye kimse bize şu anda... Hürriyet'in bu başarı uçuşundan sonra yapamazsın demez, Atakiki'nin bu başarı uçuşu yapamazsın demez. Dev milli muharebi tamamlayıp taksi yapan demezler, o kapandı. Yani bize çamur atmalar, leke sürmeler, beceriler, bitti onlar, bitti onlar. Tabi bunun yaparken de biz bunu tabi ithal bilgilere yapmadığımız için, bir şeyin kopyaları olmadığı, lisans altı olmadıkları için Türk mühendisler üzen olduğu için bu kadro eğitildi. Bu çok değerli bir şey. Zaten onun için çok gayret ettik. Yeni taze mezun olalım teknisyen mühendisi olarak. Çünkü bir daha böyle bir fırsat olmaz. Yani Türkiye Hürciye bir tane yapar, ikinci yaptığı zaman birincinin modunda olmaz. Birinci daha her şeyi bile bile yapar. Ama birinci yaparken diş söker gibi her şeyi öğrenen yaptı. İşte bu çocuklar öyle yetiştiler. Asıl bizim servetimiz şu anda meyve veren bahçemizin ağaçlarının büyümesi. Yeterince ağacımız var, yeterince propo gencimiz var, altyapımız var. Ve sorunuzun cevabı 2025'te hücre teslimatı başlıyor, 2025'te Atakiki teslimatı başlıyor, 2028'de milli muharip teslimatı başlıyor hem de 20 adet. Ee, yani gerçek bu yerli motorlu Gökbey teslimatı başlıyor. Anka 3 dediğimiz Hayalet Büyük İHA'mızın da teslimatı 2025 itibariyle başlıyor iki yılda. Bazı izleyicilerimiz şu yorumda bulundu ya bu 2'nin biraz burnu yani biz Temel Bey Karadenizli ondan dolayı olabilir dedik <gülüyor> evet. veya işte Milli Muharibin sonuçta bunlar Prototip ileride gelişecek. Onlarla ilgili kısacık bir şey alabilir miyiz? Sizden? Şimdi bütün bunlar bir aerodinamik analizlerden çıkıyorlar. Bir de şöyle yapıyorlar işte Milli Muharip F-22'ye benziyor. Ben diyorum ki hava kuvvetlerimizin arzuları, istekleri, Buyur. ihtiyaçları e, Amerikan Hava Kuvvetleriyle aynı demektir bu anlamına geliyor. E, buna bir tasarımla çıkıyorlar. Artistik tasarım değil bunlar. E, Milli Muharif'in bence yakışıklı e, ama... Bizim olsun yakışıklı olsun. E, yok şimdi tabii siz onu üzerine silahlı görmediniz. Pazartesi göreceksiniz onu. E, korku, Düşmana korkutacak kadar da çirkin göreceksiniz onu. Üzerinde mühimmatları geldiği zaman. Bahti olsun zırhlı bir helikopter. Çok uzak mesafeden angajı oluyor. Şimdi OLED'e büyük bir fırsat yakaladık biz. Nedir fırsat? Şimdi yeni tasarım olunca yeni teknoloji, yeni tasarım teknikleri, yeni imalat teknikleri getiriyorsunuz. Ve aracınız daha hafif oluyor, daha kıvrak oluyor, daha iyi oluyor, daha stabil oluyor. Tamam, bu okey. Büyük yaptık onu. Yani Mi-28'den veya Apache'den daha büyük bir helikopter. Şimdi büyüklük şu anlama geliyor. Daha çok elektrik enerjim var. Üzerine elektronik savaş sistemi daha çok koyabilirim. Bir de yeni füzeler var tanklara karşı, kararışlarına karşı. Böyle 20 kilometreden angaja olan sağ olsun Ruketsan veya Sagi'ye ikisi beraber de çalışıyorlar. Bunlar çok uzak mesafeden angajı olan yenisi silahlar geliştiriyorlar. Ben bunun üzerine bunu koyacağım. Yani sorudan yaptıklarınız yalnız yakışıklı olmuyor, yakışıklı silahlar da üzerine taşıyorlar. Bir Atak helikopteri normalde 8 kilometreden angajı olur hedefine. Bizimki 20 kilometreden angajı olacak. Bu çok önemli tehlikeli bölgeye girmeden tehlike ortadan kaldıracak ve çok satacağımız bir helikopter olacak. Dediğim gibi sonradan gelmek negatif anlam taşımaz. Tempolu çalışacak genciniz varsa kalbiyle ruhuyla, beyniyle beraber çalışıyorsa ki bizim çocuklar çalışıyorlar Allah razı olsun onlar. Onlara çocuk diyorum ama koca koca adamlar bana göre çocuk. Sizin çocuklarınız. Ha, doğru. Yani çocuklarım da daha gençler. En, en küçüğümüz kadar daha doğrusu. Torun demiyoruz Temel Bey, ee, ya, çocuk. <gülüyor> evet, evet torun demiyoruz da. Ama Seyit Ömer torunum da kolları sıvıyor yani 8 yaşında ben uçak yapayım diyor. Yok Türkiye gaza geldi. Bence e, şeyi de yıktık artık yani bu üzerimizdeki lekeleri de sildik artık. E, şimdi üretme zamanı. Şu anda kontratlarımızı yetiştiremiyoruz, ihracatta çok iyi gidiyoruz. E, geçen sene toplam Türkiye ihracatı 4.4 milyar doları yakaladı. Bu sene 6 milyar bekliyoruz. Ben aynı zamanda ihracatla bir başkanıyım. Ondan sonra 10 milyar geliyor. Türkiye, Amerika, Çin, Rusya'dan sonra neredeyse en çok ihracat yapan savunma ülke haline geliyor. Ihracat yaptığın zaman diğer ülkelere angaçmanız anlamında geliyor. ilişki anlamında geliyor. Bu sizi büyütecektir. Biz TUSAŞ olarak yalnız Türkiye'deki mühendisleri değil yurt dışını kullanıyoruz. Malezya'da, İndonezya'da ya da Pakistan'da bu tip dost ülkelerde mühendis, yüzlerce mühendisimiz var. Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da mühendislerimiz var. Dünyayı kullanıyoruz. Aslında e, her geçen gün daha güzel, yakışıklı olacağız. Bunu herkes bilsin. Atak helikopterimiz de yakışıklı sayılır. Çok teşekkürler Temel Bey. İzleyicilerimiz için ben tek şey söyleyeyim. Bir T625 Gökbey'in ilk uçuş videosuna baksınlar. Bir de Atak 2'nin stabilite farkını görsünler diyoruz. Aynen. Bir de Hürriyet'e bir baksınlar ya. Uçak Hüce... için. Ben defalarca izliyorum şu. ilk kalkış inişi var ya. Bir de F-16'ın ilk uçuşu var. Ona da baksınlar. Dünya değişti. Devrim yaptık. F-16'ın ilk uçuşuna bakmasınlar. Kaza ara bir kalkış olduğu evet. için. O onlar önemli. Evet. Darısı. Rafael'e baksınlar. O kadar. Ya, ya. Biz hani şey, baksınlar. Ee, Darısı Milli Muharip Uçuşu uçağın ilk uçuşunu görmeye diyelim. Çok teşekkürler. Bizim o Milli Muharebi uçurma teknolojisi açısından bir eksiğimiz yok. Zaten Hürjet bu yolu açtı. Zaten ekipleri de bazı bu yerlerde beraber çalış, Flight Control'da beraber çalışıyoruz. Hürcet'in bütün afiyetleri Türk. Milli Muharebi Türk. Ama biz Milli Muharebi de eğer uçacak şekilde planlarsaydık uçmuştu çoktan. O şekilde planlamadık. İnşallah hayırlısıyla yıl sonunda uçacak bu kadar üst üste getirip de bizim yüreğimize ağzımıza getirmeyin Temel Bey. Çok teşekkürler. Yani aynı zamanda 10 tonluk bir genel maksat helikopter yapıyoruz. Bize daha çok sürpriz var. Her yıl bekleyin. Pazartesi günü törende görüşmek üzere diyelim. İnşallah. İyi yayınlar.